Yeah. No fucking bear. Yeah. her şey yolunda yani. Aa. Sizi sizi çok özledik ya. O kadar özledik yani vallahi. Yeah. Ya. Mm -hmm. Ama bu stili um üzerinde yani mm -hmm. ona karar ne, ne vereceksiniz? Mm -hmm. Hadi söyle. Oh, keddi. Keddi. He Ok bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? iyi bak. Bugün yapacağız. Ha bugün ne yapacağız? Benim akrabam no, bizim akraba oh! tepki tek, tepki veriyoruz yani. Anyone cool. En acaba. Ben Quincy yekuru. Voilà. Evet, ben de Chano yekuru. Irak yekuru. Ya istediğiniz like, like... öyle yani, ne no, Evet. Bize fark etmez yani. Fark etmez yani. Evet arkadaşlar videoda girmeden önce ne yapacağınızı biliyorsunuz Ne yapıyoruz? Ne çok Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kocuk kocuk tuş eder il tuş Evet be video geçelim. Geçmiş olsun Tamam. kim of sen ne kimetliyorsun? Oo <gülüyor> oh, bak şair. Ya akrabam akrabama bak ya Allah Allah. O gibi ya. Ben çok ezildim. Gam kesilir Nijerya'dan. Wo! Rekiz yoksa. Ben beyaz beyaz olanı renkliyorsun. Beyaz B.N. B.N. What <gülüyor> Bu ay. maçı bu maçı da de birisi finallediler. gol attı. Gitti. <gülüyor> bu maç Wow. Wow, pası bak ya. Mula <gülüyor> bak. Maçı C'est bon, Waouh Kouraï, Kouraï Kouraïdé Neymar, neymar, qu'est-ce qu'il s'est dit Çok izlisin ya Çok düşünüyorsun. Çok düşünüyorsun. Tamam, Wow! Kontrol evet, çok güzel oynuyor vallahi. Sakin ol, sakin ol ya sakin o ya sakin o. Senani çalmadı ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> o oha, oha, oha. Çok güzel bak nasıl koşuyor. <gülüyor> direk kızıyor yani Nice. Bana Nice. Ay, Okay. Ha, Yani normal <gülüyor> şeyler işte. Ya Bu bizli yapak. Bak, baklava. yemek yemedin mi şambu? Woo, woo, oh. Sen yemek ya Yemek yemedin mi şambu? kuru fasulye. ne oğlum kaleci ne oldu be hadi o yüzden tutmadı hmm. hmm. arkadaşlar bir şey soracağım le game tüm kaleciler çanakkalel mi <gülüyor> oh oh oh <gülüyor> wow eşki ne ne çizdi ya wow ne ne ne ne ne ne ne Ek Ekmek ekme kalıyor kap kap buçağı ooo kırmızı kart kırmızı kırmızı bu ya allah allah Ooo buro yine birader çok hızlı koşuyor ya What Oh la Voo! Aa! Kim güzel <Gülüşmeler> Yani çok çok çok iyiymiş abi Hadi gel Başka bacakların ya Ah ah, yok yani Başak şey. Ketu go Bu Bu Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kank? Vallahi çok güzel Pas pas pas. Gelecek Pas berse ne? Ay geçeler, geçeler, geçeler. Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Aa! Çok, çok... Ya çok ki çok çok ilericiydin <gülüyor> Evet arkadaşlar <gülüyor> bizi bizi <gülüyor> bizim akrab akrabamızda ilerindesiniz. Ne yapacağınız biliyorsunuz yani. Abone ol <gülüyor> <ve> videoyu <gülüyor> paylaş bizi Instagram'da takip edin. İster sen, sadece ben. Kaptan girip yok yani. Aperiniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> evet ve bir dahaki sefere görüşene kadar bari görüş ot